Sevgili arkadaşlarım, hikaye okumalarıyla Arapçamızı ilerletme etkinliğine devam ediyoruz. Okuduğumuz hikaye kitabı, Er-Ra'i Eş-Şüce'an. rai Eş-Şüce'an. Er Cesur Çoban. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Çoban prensesin memleketine gelmişti. Baktı ki düğün derine kurulmuş, işte o yalanca şoförün yalanları sonucu prensesin şoförle evlendirilmesine karar verildiğini canavarı şoförün öldürdüğünü öğreniyor ve buna çok üzülüyor gerçeğin öyle olmadığı yönünde etkinliklere duyurulara başlıyor bunun üzerine adamı hapse atıyorlar hapiste de Semsim adlı köpeği ya da katiller onu kurtarıyor ve hikayemize devam ediyor. Ve kene yan şöyle çizelim. Ve kene idi yan bekliyordu, minki senden en tez anlatmanı bekliyordu. Ve itirafı bia, itirafı, itiraf onu itiraf etmeni bekliyordu. Hatta ki yazharul hakku. Zahara yazharu ortaya çıksın. El hakku. <gülüyor> Allah'a, Allah Allah hak. Gerçek. Yani çoban senden gerçeği anlatmanın ve hakikatin ortaya çıkmasını bekledi. Ve yazulel batilu. Zal yazul. Hani fecae'l hakka fecae'l hakku zeha'l batilu diye bir ayeti kerime var hak geldi batıl zail oldu. O geldi hakku zehoka yani batının hakkı da nedir? yok olmaktır. Er ya da geç hak galip gelir sevgili çocuklar. Er ya da geç ve işte gerçek güneş çamurla sıvanmaz gerçek güneş gibidir çamurla ya da karla sıvamaya kalkışanlar eninde sonunda rezil olmaya nedir? Mahkumla ve evlenme seykan şoförle kerriben yalancı kainen hain nankör yalancı bir şoförle ne yapma evlenme. Evet. Wa tatazawwaju sayiqan ben khayinan. Yani şoför şoförle evlenme derken şoförler kötülenmiyor. Hangi şoförle evlenme? Kaziben, khayinan. Yalancı ve hain. Bir şoförle evlenme yoksa şoförler başımızın tacı. Yani şoförüm diye kız vermiyorlar falan diye bir şey yok burada. Ra'at el emiretu krenses gördü raet raa raaya raau raet raet er ayna raet il emiretu krenses gördü neyi gördü el kelbe el kelbe kelbun kelban hilab yani hangi köpek tabii sıfat olarak gelmiş arkadaşlar el esved siyah köpeği gördü El esved el abjad desek beyaz, el ahmar desek kırmızı, el aswar desek sarı. Evet, el ahdar desek yeşil, el ezraq desek mavi. Ve arafet tühü ve onu tanıdı. Arafe, bakın arafet tanıdı hü onu yani el kelb eswed'i. Nedir? F zaten iki olay arasında kısa zaman geçtiğini gösterir. Ta'ra onu tanıdı ve rejhabet bihi ve onu nedir hoş geldin dedi yani köpeğe nasıl hoş geldin denir işte okşanır gülümsenir gel gel denir ve rejhabet merhaba diyor ya küllet terhibi bu da mefulu mutlak gelmiş yani küllet terhibi nasıl bir merhaba şöyle bir merhaba değil de Oo, ''Hoş geldi nasılsın?'' Lan diye böyle sevindi yani. ''Fehüvellezi'' ''Odur'' ''Odur'' ''Kada alel hayvani mütevahhiş'' ''Kada'' e, ''Hakkından geldi'' ''Halletti'' ''Alel hayvani mütevahhiş'' ''O vahşi canavar hayvanı hakkından gelen odur'' Nedir? O köpek, siyah köpek. Mütevahiş, vahşileşmiş, canavarlaşmış, canavar olana hayvanın hakkında ne Geldi. Ona hükmetti yani. Tak gitti. Ve sürret ve sevindi. Sürreye sürre, süruren kesiren, büyük, çok, çok sevindi. Bir ruhiyeti. <gülüyor> onu görme ile, görme neticesine, görmesinden dolayı ne yaptı prenses? Çok sevindi. Kefiren yine süruren kethiren, mef'ulü mutlak. Ve ferihat kethiren, ve çok sevindi, mutlu oldu. Bir ucu'ihi, dönüşünden dolayı, yani köpeğin dönüşünden dolayı, ne yaptı? Ee, çok mutlu oldu. Onu görünce, çok sevindi ve dönüşünden dolayı da çok çok mutlu oldum. Ve fehimet, fehimeye fehmu anladı. Neyi anladı? Enne munkizehe onu kurtaran el munkizu min diye bir kitap var i̇mam Gazali'nin. Sapıklıktan kurtuluş. Evet kurtaran sapıktan kurtaran el kızna Balar Yani bu kitap insanlar sapıklıktan kurtarıyormuş Evet mu kızza en kazanyum te kurtaran kurtarıcı mu kızın kurtarılan Kad hadara yani kendi seni kurtaran gencin geldiğini anladı ve vefe ve yerine getirdi. Sözünde durdu bi ve'dihi. Yani sözünde durdu. Neydi sözün sevgili dinleyiciler, arkadaşlar, hanımlar, beyler? Yani ben şu anda bir devre alemi yapacağım ama 3 yıl sonra inşallah senin ülkeni ne yapacağım? Ziyaret edeceğim. ülkeye gelirim. 3 yılın bitiminde çocuk geliyor. İşte müminin insan olmanın alameti bu. Nedir? Sözünde durma. Sözünde durma, sözünde durma. Ve hüne ve burada vecedet buldu. Bu ortamda, bu zamanda şu şeyde ne yaptı? Fırsatını buldu. Vecedet ve el fırsata. Hani Arap gençlerle, Türk gençler işte bir etli yemeğin, sulu etli yemeğin başında oturup yemek yiyorlar. Suriye Araplar diyen surelerde mi yani her et bulduğunda vecettü vecettü diyormuş. <gülüyor> Tabi yani vecettü demek ki o kadar nadir buluyormuş ki en sonunda Türk de ne yapmış? Bir et bulmuş. Bir vecettü de ben buldum diyor. Bir vecettü de ben buldum. Evet bir buldum da ben buldum. Tabi Türk vecettü'nün buldum olduğunu bilmediği için sanki et gibi anlıyor. Ne diyor? Bir vecetsü de ben buldum diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Lil-i'tirafi, itiraf için, bil-hakikati, gerçeği itiraf için fırsat buldu Evet. Tam vakti dedi. Tam vakti. Ve ödüllendirme mükafatlandırma, el-munkidî, Kurtarıcının mükafatlandırılması lehe Hakkan. Gerçekten bak, gerçekten Hakkan kendisine kurtaranın mükafatlandırılması ve hakkati itiraf etme fırsatını buldu. Teşşegat, teşşegat, teşşegat ya teşşego cesaret buldu ve kafet ve ayağa kalktı Fi etne mâideti yemek esnasında yemek sofrada ne yaptı? cesaret bulup ayağa kalktı ve zekaret ve anlattı zekere yezkürü üzkür üzkürullah diyoruz ya zekirun mezkurun zekere zekere anlatan anlattı yerkü anlatıyor özgür anlat ya da vekare hatırladı yerkü hatırlıyor özgür hatırla ama dikret daha doğrusu hatırla evet Allah'ı unutmayın Allah'a unutmayın Allah, unutmayın, Allah hatırlayın Allah nasıl hatırlanır Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah diyerek değil arkadaşlar yaşadığımız anları Yaşadığımız yerleri, yaşadığımız olayları, yaşadığımız her şeyi, yani Allah'ın gördüğünü, Allah'ın murakabesi altında olduğumuzu unutmayarak yaşamak. Yani Allah beni görüyor, Allah beni kaydediyor. Allah'ın nazarlarından saklanmış değilim. Her ne kadar annem, babam, kardeşlerim, öğretmenlerim, carlı vesaire. Görmüyor ise de beni gören bir zat var. O da Allah'tır. Diyebilen insan zakirdir. Bunu diyebilen ve bu öyle yaşayan. Mesela Peygamber Efendimiz aleyhissalatü ne diyor? Cebrail aleyhisselam'a aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam soruyor ya Mel ihsanu ihsan nedir? Peygamberimiz dedi, buyuruyor ki el ihsanu نذر أن تعيش عيشة كأن الله يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني أن تعرف أن تعمل أن تعيش كأن ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك yani ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni ne yapıyor? Görüyor. Evet. Ve zekaretli ebihe ve zekaretli ebihe babasına anlattığı ve hadirine ve orada hazır olanlara yani mevcut olanlara hadirun hadirun diyoruz. Kıymetli hadirun, muhterem hadirun yani değerli hazır bulunanlar. Kıssatehe Kıssa, kassa ya kussu, kısasın enbiya var mesela Peygamberler'in hikayeleri. Kassas'la Asal mesela en güzel hikayeleri anlattık diyor. kıssat Yusuf mesela, Yusuf'un hikayesi. Kıssat-ı hikayesi gibi. Kıssat-ı'n, kendi hikayesini. Nasıl? Min evveli he evvelinden yani başından başından ile ahirihe sonuna kadar yani başından sonuna kadar hikayesini orada bulunanları ve babasına ne yaptı anlattı ve neyi anlattı ve yaptığı şeyi anlattı erra'i şücağ. Er şücağ ve cesur çobanın da yaptıklarını anlattı min mutabiatıhe onu takip etme ile ilgili hani daha çıkarken şoför aman hayatını düşünüyorsan hayatta kalmayı düşünüyorsan sakın öyle bir şey yapma ve <mine> mülemazametihilhe ve kendine sahip çıkmasını onu takip etmesini ve kendine sahip çıkması ne yaptı? Anlattı ve ta'riyb nefsihilil khatar ve kendi canını ve kendi canını arada Ar yaradı aruz kalmadı, nefsini canını tehlikeye atmasını da anlattı, vakatlil vahşi ve canavarı öldürmesini de anlattı, katil vahşi canavara anlattı nasıl bir hayal kalbi, bu köpekle, bu köpekle canavara öldürmesini de anlattı, hangi köpek? El-vaqifi bi-canebihe yanın, yanın başında duran Köpekle Canavarı Vaqif Vaqafe yakifu Qif Vaqifun mevkufun Vaqifun Erkek için duran Vaqifetin bayan için duran Vaqife Vaqfe Mesela Arafat'ta vakfa Ne yapıyoruz? Bir zaman diliminde Arafat'ta ayakta duruyoruz El haccü arafetin diyor Peygamber Efendimiz değil mi? El haccü Yani Arafat'ta bulunmayan insanın haccı söz konusu değildir. <gülüyor> ve beyanet ve açıkladı ma yaptığını es-sai'ku çobanın da, pardon şoförün de yaptığını anlattı min tahrizihi <gülüyor> kışkırtmayı sınılir çobanı kışkırtmasını ya da hareket etmesini ya da yönlendirmesini bir adam zihabi meah kendisi beraber gitmeme noktasında çobanı uyardığını engellemeye çalıştı tahrib kışkırtığını anlattı ve bir eddi ve bir eddi an mutabagatı ve kendisine tabi olmayı yani kendisini takip etmeyi, kendisine yardımcı olmayı da reddetmesini anlattı yani dedir şoför e, kendisiyle birlikte gelmediği gibi çobanı da engellemeye çalıştı gitme etme ve tehdidini ve tehdidini de anlattı iyi ya kendisine yaptığı tehdidi nasıl bir tehdit hani seni seni, seni nehre atarım, boğulursun ve ben derim ki bunu vahşi öldürdü zaten. Bilqaihe, bilqaihe, atma ile tehdit ettiğini nerede? Fin nehri, nehre, fin nehri, nehirde. yani nehre atarım. Ve ığrağı ve boğulmasıydı mı? Ve boğulma olayını. Yani atarım ve boğulursun. Bu bir tehdittir. Atarım nehre ve boğulursun. İn lem tuğayyire el hakikate. Eğer gerçeği, hakikati değiştirmezsen, lem tuğayyir Değiştirmemek, seni nehre atar. Beni yani prenses bunu anlatıyor. Nehre atıp boğulmaktan yani boğmakta beni tehdit etti ve testkur ve bu Annenem ve anlattı bu en mu kızza var yani eğer hakkıt değiştirmezsen ve anlatmazsa neyi anlatmazsan en önemli kurtarıcının Lher kendisine kurtaranın hı ve es yani kendisini kurtaran şoför olduğunu Söyleyip hakkati değiştirmezse ne yaptı? Tehdit etmişti seni nehre atar bovarım dedi. Vakit turat ve mecbur kaldı, mecbur kaldı ile sükuti, susmaya mecbur kaldı ve hiye yani nedir? Hazinetin. Ya yani şimdi şoför diyor ki eğer hakkati gizleyip değiştirmezse ve canavarı öldürenin ben olduğunu ve seni kurtaranın ben olduğunu söylemezse seni nehre atar, boğarın ve zaten ailene ya da memleketlere derin ki işte prensesi zaten canavar ne yaptı? Yedi, öldürdü. Herkes de bana inanır şeklinde. Sevgili arkadaşlar yine kitabın en heyecanlı yerinde kaldık. Bakalım prensesin bundan sonraki hayatı cesur çobanla birlikte nasıl geçecek? Hepiniz esen kalın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinizi muhafaza edin.